Merhaba değerli dostlar. Bugün böyle karşımda çok sevdiğim insanların var olduğunu hissediyorum. Ve aynı zamanda beni sevdiğini hissettiğim insanlar. Böyle insanla sevdiği insanla sohbet edersen nasıl bir rahatlık, keyif. E direkt o mutlayım. Ve bugün şunu düşündüm. Ya ne anlatsam arkadaşlar çok keyif alır, mutlu olurlar. Ne anlatsam diye düşünürken şuna karar verdim. Parayı nasıl çekeriz? Bolluğu, bereketi nasıl artırabiliriz? Bugün bundan bahsedeceğim. Ve bu bahisten sonra... Ne istiyorsan bolluk mu, bereket mi, para mı, aşk mı, kariyer mi bırak gelebildiği kadar gelsin. Jenerik. Güzel dostlarım gerçekten e, videoları yaptığınız yorumlar için çok teşekkür ederim. hepinize Çok güzel yorumlar geliyor ve bazen diyorum ki Allah'ım bu ben miyim ya dediğim çok oluyor. E, yalnız gerçekten çok e, nasıl diyeyim keyifle çok haz duyarak okuyorum yorumlarınızı, Instagram'dan, Facebook'tan, YouTube'dan gelen yorumlar, mesajlar. E tabi bazen eleştiriler de oluyor. E buna da sonsuz saygı duyuyorum. Tek isteğim şöyle arkadaşlar, mesela e, bir konuyu ele alıyoruz, bir konuyu ele aldığımızda e, o konuda sizin kafanızda bir soru işareti olabiliyor ya da soru işareti olabilir ya da direkt karşıda çıkabiliyorsun. Bence ona e, belki verecek bir cevabımız yok, belki bir cevabımız var. Ya da yanlış bir iddia olabilir. Bunun bir soru şeklinde sorarsak eleştirileriniz ya da daha faydalı, daha değerli olabilir. Yani bir de şöyle demiş, mesela ben kuantum fiziğinden bahsediyorum. Bir arkadaş demiş ki mesela sen kimsin de fizikten bahsediyorsun? Şimdi ben kaldım. Şimdi mesela ben bazen din konuşuyorum, bazen siyaset konuşuyorum, bazen futbol konuşuyorum. Futbol konuşmak için futbolcu olmak zorunda mıyım? Siyaset konuşmak için milletvekil olmak zorunda mıyım? Yani bir insan sadece uzman olduğu konuda mı konuşur? Ve burada paylaşımdı yani donanımızı, değerlerimizi, birikimlerimizi paylaşıyoruz. Bazen doğru olmayabilir, bazen doğru olabilir. Yalnız benim fark ettiğim şey şu oldu: pek çok arkadaştan gelen yorum diyor ki hocam ben terapiste gittim, psikoloğa gittim. Yalnız bu videolardan daha fazla istifat ettim diyenlerimiz oluyor. Ve gerçekten bunu ben de inanıyorum arkadaşlar. Sıkıntısı olduğunu düşündüğünüz arkadaşlarınıza ya da ne bileyim ihtiyacın arkadaşlar videoları çok rahat paylaşabilirsiniz ve pek çok insan hayatına kalbine, ruhuna dokunacak diye düşünüyorum. Ee, pek çok arkadaşım beni şu şekilde eleştiriyor. Ya hocam biz bunları parayla yaptığımız şeyleri neden videonun karşısında anlatıyorsun? Yani hatta birisi geçen geldi sitem etti. Ben bunları bilgiler almak için şu kadar para verdim, bu bilgiler aldım. Sen bedava paylaşmasın. Aslında zaten arkadaşlar zengin olmanın, paraya kavuşmanın yollarının birisi de bu. Vermek. Ben şimdi işte size birkaç tane madde sayacağım arkadaşlar. Bolluğu, bereketi kendinize çekmek için. Bunlardan birisi vermek. Verirsen alabilirsin. Hani dengeden bahsediyorduk ya kuantum fiziğinde alma verme dengesi etki tepki yasası. Ne kadar etki yaparsan o kadar tepki ver. Yani bu nefesimiz için bile geçerli değil mi? Nefes veriyorsun, nefes alıyorsun. Veriyorsun, alıyorsun. Vermeden nefes bile alamıyorsun. Dolayısıyla almak için arkadaşlar birinci kuralımız vermek. Mesela şimdi ne diyeceğim ben size? Paranın şifresinden bahsediyorum. Şimdi para nasıl çekilir? Hayatın şifresini buldum. Arkadaşlar ben paranın ya da hayatın şifresini söyleyeyim mi? O da şu. Şifre, mifre yok. Şifre mücadele etmek. Şifre aç olmak. Şifre ihtiyaç hissetmek. Şifre şükretmek, şifre teşekkür etmek, şifre sadeleşmek. Normal hayatımızın akışında olan şeyler. Mesela geçen bir yerde işte sihir diye koyduk ya. başlığı ismi sihir diye koyduk ama oradaki sihir, sihirbazlık anlatmıyoruz ki. Birisi demiş ki, sihir yapan, sihirbazlık yapan dinden çıkmıştır. Böyle bir şey demiş. Ya yerin çekim kuvveti var, yerin çekim kuvveti var demek bu sihir değil ki. Bir kanundan bahsediyorsun orada. Ama biz bunu bilmediğimiz zaman, yani normal yaratıcının ya koyduğu bir kanunu bilmediğimiz zaman görünce aa şaşırabiliyoruz mesela. Ondan dolayı sihir ismini koyduk ama aslında o videonun içinde de aslında sihir diye bir şey yok arkadaşlar diyorum. Şimdi paranın şifresi diye bir şey yok. Şimdi burada arkadaşlar birinci kuralımız şu oluyor. Neye ihtiyacın var? Ne kadar paraya ihtiyacın var? Tabi burada yine bilinçaltı da devrede. Bilinçaltında paraya bakış açısının neyse o şehirde gelecek. Eğer fakirlik duygun varsa fakir kalacaksın. Zenginlik duygusu varsa bilinçaltında zengin olacaksın. Bilinçaltında para pis bir şey ise, elin kiri ise olmayacak tabi ki sende. Sevimsiz bir şey ise para senin için olmayacak. Ya da zenginle şerefsizdir diyorsan sen zengin olamayacaksın. Ya da şerefsiz olacaksın önce. çaldığın inanç şeklinde nasıl olsa para da sana o şekilde gelecek. Birincisi arkadaşlar ve almak için önce vermeye alışkın olmamız lazım. Burada benim birinin tavsiyem şu oluyor arkadaşlar. Elinde ne var? Ve onu fark et. Ağzımızda 32 diş var. Birisi çıkmış, birisini işte çürümüş, dökülmüş. Ağzında bir dişini çektirmiş. Orada bir boşluk var. Dilimiz devamlı oraya gidiyor. Ama 31 tane var olan dişi umursamıyoruz ama bir tane olmayan umursuyoruz. Ve bizlerde ne yapıyoruz? Elimizde bir bir şeylerimiz var değil mi? Sağlığımız, biliyorum paramız, evimiz, çocuğumuz, işimiz pek çok şeyimiz var. Biz o sırada var olanları değil, olmayana odaklandığımız zaman biliyorsun ki niye odaklanırsın? O başına geleceği için. Olmayana odaklanınca bu defa daha fazla olmuyor, olmaya başlıyor. Elimizde ne varsa ona odaklanmak Arkadaşlar etki tepki yasasına göre diyor ki, ne diyoruz, şükür nimeti ziyadeleştirir. Yani şükür, şükretmek nimeti bereketlendirir. Kişisel gelişimde ne diyoruz buna? Minnettarlık. Bir şeye minnettar olursan, elinde var olan bir şeye minnettar olursan o daha fazla gelir. Olmayana odaklandığın zaman olmayan daha fazla büyümeye başlar. Hani bunun önce söylemiştik. Ya başka diğer videoları da izlemiş olabilirsiniz. Var olana daha fazla verilecek, yok olanın elindeki de alınacak. Yani şükür var olana daha fazla verilecek, şükür olmayanın elindeki de alınacak. Zengin olmanın, parayı getirmenin, bolluk bereketi getirmenin birinci kural arkadaşlar var olana şükretmek. Sen var olana şükrettiğin zaman bu şekilde bir şükür enerjisi gönderiyorsun, bir etki gö gönderdin, bu defa bir tepki gelmesi lazım. Çünkü sana bir nimet verilmişti, sen de onun bedelini ödedin, onun bedeli şükürdü verdim. bu defa daha fazla gelecek. Sen bir daha şükür bu defa yine daha fazla gelecek. İkinci konuda arkadaşlar, mesela bize bir fatura geliyor değil mi? Elektrik faturası geliyor, su faturası geliyor. Ne yapıyoruz? Ya bu ne kadar çok gelmiş ya. Elektrik faturası. Bir de kaçak maça da koymuşlar. Biz hemen şikayet tarafına bakıyoruz arkadaşlar. Şu an evine gelen elektrik faturasına bak. O elektrik faturası niye geliyor biliyor musun? Çünkü evinde elektrik var. Önce o fatura elimize geldiğinde iyi ki benim evimde elektrik var, iyi ki benim evimde su var, iyi ki benim evimde doğalgaz var şeklinde şükredebiliyorsak teşekkür edebiliyorsak daha fazla gelmeye devam ediyor. Her elektrik faturasına kızdığında gelecek olacak olan şey şu, fatura gelecek biraz daha kabaracak. Her şikayet olduğum konu büyüyecek, her şükrettiğin konuda büyüyecek. Dolayısıyla bize gerekli olan şey arkadaşlar ne kadar çok şükredebiliyoruz. Yani beni bir şükür listesi yapabiliriz. Nerelere şükrediyorum listesi yapabiliriz ve onları sık sık hatırlayabiliriz. Çünkü ne kadar çok şükredersek o kadar çok büyüyecek. Diğer tarafı ne? Hani Şunu çok duymuşsunuzdur arkadaşlar benden işte neye odaklanırsan o geliyor ya senin için ya da başkanın için neyi düşünsen onu yaşıyorsun. Komşunun maddi Tarafı büyük, arabası güzel, evi lüks, kazancı iyi. Eğer onu kıskanıyorsan, onun için olumsuz bir şey düşünüyorsan, o düşündüğün olumsuz şey sana gelecek. Dolayısıyla hiç kimseyi, maddi açıdan hiç kimseyi kıskanmak önemli. Var olana daha fazla versin. Çünkü bir insanda var olmasa sana bir zarar olmaz ki. Düşünsene mesela kardeşlerim var ve maddi durumları zayıf. O zaman seninle gelir para isterler. ki onlarda da var olsun ki seninle istemesinler. Onun için herkesin var olmasını isteyebilmek önemli. Çünkü başkaları için istediğin de sana gelecek. Diğer tarafı da sadelik. Sadeliği çok önemsiyorum. Yani bir şey arkadaşlar ne kadar ucuz olursa olsun gereksizse pahalıdır. Bir şey ne kadar ucuz olursa olsun gereksizse pahalıdır. Yani biz üniversitedeyken şöyleydi. Üniversitede bekar arkadaşlar kalıyorduk. İşte bir buzdolabı. Buzdolabında sıcak i̇şte kahvaltılık malzemeler, var, peynir, zeytin falan böyle. Ve bunda da kurumuş olur tamam mı? Ya bir müddet kullanmıyorsun ya bir kırılmış falan ama sen de işte onu her gün sabah kahvaltıya getiriyorsun. Her gün sabah gelir sofraya. Hiç kimse bir çatal bile koymaz, geri götürülür. Ama onlar dolapta durur ve ne yapıyor arkadaşlar? Dolap sade mi şimdi? Değil. Çirkin de gözüküyor, değil mi? Ama bizim tabii tek derdimiz vardı. Şimdi onu yesek tabağı yıkaman lazım. Yani, ama çirkin görünüyor değil mi? Fakirlerin ortak bir özelliği vardır arkadaşlar. Ortak çok özelliği olabilir de birisi şu, Evlerinde kullanmadıkları eski malzemeler vardır. Bir gün gerekir diye. Hani bir rızıktan bahsediyoruz, herkesin bir rızkı var diyoruz ya, evinin de bir enerji rızkı var. Bir miktar enerji gelecek oraya. Sen orada hiç kullanmadığın battaniye, hiç kullanmadığın kazak, hiç kullanmadığın çorap, hiç kullanmadığın sehpa, hiç kullanmadığın koltuk var ama kullanmıyorsun. İşte orada bir enerji teşkil ediyor. Eğer o enerjiyi çıkartırsan yeni enerji gelecek, kesin gelecek. Dolayısıyla arkadaşlar cömert, ne kadar cömertsen o kadar çok gelecek sana. Ne kadar cimriysen o kadar çok gelecek. Hani bilirsiniz, biz ne yapıyoruz? Kuyudan su çekiyoruz. Kuyudan su çekiyorsun, suyu kullanıyorsun alttan bir daha su geliyor. Bir daha suyu kullanıyorsun, bir daha su geliyor. Kuyudaki suyu kullanması ne oluyor? Su kirleniyor. Değil mi? Bayatlıyor, kullanmasın, hatta su kuyuya alttan gelen göz de kuruyor. Dolayısıyla kullandıkça daha fazla gelmeye devam ediyor su. Aynı şekilde hayat da öyle. Sen mesela bir bardak kırıldığında ne diyoruz? Aa para geliyor diyoruz değil mi? Nazar çıktı diyoruz, para geliyor diyoruz. Çünkü bardak kırıldı o bir enerjiydi. Sen o kırıldığı için ne yapıyorsun, süpürüyorsun, çöp atıyorsun, sonra çöpten dışarıya atıyorsun, bir enerji çıktı, yeni bir enerji gelecek. Dolayısıyla arkadaşlar, sadeleşmemiz çok önemli. Hayattaki kullandığımız malzemeler, kullandığımız malzemeler olması lazım. Kullanmadığımız malzemeyi bence hediye edelim. Bence bir verelim çünkü verdikçe gelecek, verdikçe alacağız. Diğer taraftan arkadaşlar, parayı bize çekmenin diğer yollarından birisi de hiçbir şeyi yargılamamak. Hiçbir şeyi, her şey olduğu gibi kabul etmek insanları ya da olayları, hiçbir şey yargılanmak. Mesela Elvis Presley'i biliyor musunuz? Elvis Presley'in babası 1938'de 8 dolar borcu olduğu için tutuklanıyor. 1946 yılında da annesinin doğum günü hediyesi için bisiklet istiyor. Annesinin birkaç doları eksik olduğu için annesi ona bisiklet değil de gitar alıyor. Ve Elvis Presley efsanesi olmayan birkaç dolardan dolayı başlıyor. Bazen bir şey olmadığı için çok büyürsün. Dolayısıyla her şey arkadaşlar hayatta olması gerektiği gibi için olduğu için lütfen hiçbir şey yargılamayalım. Çünkü her şey olması gerektiği için oluyor. Yoksa peygamberler hiç acı çekmezlerdi. Yoksa büyük niçeler öyle değil mi? Edisonlar, Einstein hiç acı çekmezlerdi. Her şey olması gerektiği için oluyor. Onlar öyle olduğu için Edisonlar, Mevlana'lar, Yunus Emre'ler, Yavuzlar çıkmış oluyor. Bir şey kötü olduğunda yargılamazsak ya da iyi olduğunu... Ya, çünkü biz kötü ya da iyi bilmiyoruz ki. Elvis Presley'in annesinin birkaç dolar fazla parası olsaydı, bisiklet alsaydı belki bu efsane olmayacaktı. Neyin doğru olduğunu biz şu anda bilemiyoruz. Kaliteli insanlar arkadaşlar hiçbir şeyi yargılamazlar. Eğer... Güzel dostum. Hiçbir şeyi yargılama konusunda kendine söz verebilirsin ve bunu becerirsin. işte hayat çok değişecek o zaman. Hiçbir şeyi yargılama. Çay neden döküldü de mi? Bu insan bana niye böyle konuştu de mi? Her şey olması gerektiği için oluyor. Ve hani dedim ya şifre falan yok diye. Şimdi mesela sen bir paraya kavuşmak istiyorsun. Bir bolluk birikide kavuşmak istiyorsun ve bana diyorsun ki hocam bir, bir de şunu, şunu da diyeyim aklıma geldi şimdi hayalleri gerçeğe adam var ya geçen yorumlardan birisi demiş ki Ego'ya bak demiş. Hayalleri gerçekleştiren adam. Evet ya çok egolu değil mi? Hayalleri gerçekleştiren adam Arkadaşlar ben bu hayalleri gerçeğe dönüştürün adamı da kısaca açıklayayım. Ben kimsenin hayalini gerçekleştiriyorum diye bu cümleyi sözü almadım. Ben şunu fark ettiğim için bu sıfatı aldım kendime. Allah bir şeyi verecekse onu hayal ettiriyor. Bir daha söylüyorum. Allah bir şeyi verecekse ona hayal ettiriyor. Arkadaşlar benim anlatımı biraz yanlış anlıyorlar sanırım. Sanki bir şeyi düşünüyorsun, bir şey hayal ediyorsun, sana geliyor. Bunu demiyorum. Tam tersine diyorum. Bir şey sana verilecekse Allah ona hayal ettiriyor. Ha, vermek istemeseydi istemeyi vermezdi var ya. Ona hayal ettirdiğine göre demek ki Allah verecek. Ondan dolayı ben bu sıfat aldım. Yoksa benimle ne alakası var? Bir de demiş egolu, kibirli. Hı, mümkün değil. Şimdi neyse... Neyi diyordum? Bir, bir arkadaşım, parayı, yani bana geliyor ya, hocam diye, hayalimi gerçeğe dönüştür, evet ne hayalim diyorum. İşte şu kadar para kazanmak, kariyer sahibi olmak ve sorum da şöyle, bunun, neden bu parayı kazanacaksın? Yani i̇htiyacın sebebi neyi, neden onu elde etmen lazım? İşte ayda 100 bin kazanman lazım, neden ayda yüz bin kazanman lazım? Bu nedeni belirlememiz lazım arkadaşlar. Birinci kural bu, neden? Şu an ne kazanmak istiyorsan lütfen eline kağıt kalem al ve de ki ben ayda 100.000 kazanmayacağım. Neden 100.000 kazanacağım? Eğer ihtiyaçların gerçek ihtiyaçlarsa işte o zaman çok hızlı şekilde geliyor ve arkadaşlar emin olun yazılan şeylerin gerçekleşmesi gibi bir marifeti var. Bir şey yazarsan gerçekleşiyor. Onun için lütfen yaz. Neden çok kazanmalısın? Neden para gelmeli? O nedenleri yazdığın zaman bilinçaltının hangi harekete geçeceğini bilmiyoruz. Hangi sebep harekete geçeceğini bilmiyoruz. Lütfen yazabildiğin kadar yaz. Sınırsızca yaz. Ve buradaki espri şu. O nedenleri oluşturduğunuz zaman işte o sırada ne kadar çok ihtiyacın var onu fark etmiş olursun. Birisi geliyor bana diyor ki hocam ben sigarayı bırakabilir miyim? Bırakabilirsin. Ama neden bırakacaksın? işte pis kokuyor. İşte işte pis kokuyor diyorsan sigarayı bırakamazsın. Gerçek bir sebebin nedeninin olması lazım. Neden sigarayı bırakman lazım. İşte sigara içersen örüyorum. Yani geçerli ve gerçek bir sebebin varsa o zaman bırakıyorsun. Arkadaşlar acı yoksa değişim yok. Bak Sigara sana kullan için acı verecek. Bir. İki, sigarayı bırakırken de acı duyacaksın. Acı yoksa değişim yok. Sistem bunun üzerine kurulmuş. Ve yani acıdım ben çok deneyim buluyorum ama burada belki rahatsız oluyabilirsiniz. Yaratıcı böyle yaratmış. Biz doğduk, bebek olduğumuzda nefes aldık, oksijen geldi ciğerlerimize. Acıyla hayata başladık. Ve ne kadar çok bedel ödüyorsak o, o o kadar çok büyüme gerçekleşiyor. Raki biliyorsunuz. Raki arkadaşlar e, sınırsız güç kitabı o Antropos e, Raki'li röportaj yapıyor. Raki arkadaşlar 5 dolar Araba temiz diyor ve araba temizleyerek yaşıyor. Bir barakada evli bir köpe var ve öyle yaşıyor. Antony onlar röportaj yapıyor. Ee, o da o sırada arkadaşlar kayınbiraderi geliyor rakibin diyor ki ben sana diyor 50 dolara bir iş buldum. Rakib bunu kabul etmiyor işi. Diyor ki neden kabul etmedim diyor Antony O da diyor ki ya kabul etseydim iş acım dinerdi. Acım dinerse diyor hayalime kavuşamazdım. Neydi ki diyor hayali? Diy ki hayalim dünya çapında aktör olmaktı. E ne yapıyordum bunun için? Diyor bunun için de bir senaryo yazmıştım ve bu senaryoyu diye işte film şirketlerine götürüyordum. Film şirketleri hep senaryoyu beğeniyorlardı ama diyorlardı seni oynatmayız diyorlardı. Ben de diyor onlara vermiyordum. Çünkü beni oynatmayacaklar. Ben ben o zaman hayalime kavuşum. Benim hayalim dünya çapında aktör olmak. Ve arkadaşlar Raki elindeki köpeği parasızlığın dolayı satmak zorunda kalıyor. Ve bir film şirketi diyor ki seni oynatmayız ama bu senaryoya 300 bin dolar veririz diyor. rakip kabul etmiyor. Aynı film şirketi bir müddet sonra tamam diyor seni oynatırız ama 30 bin dolar veririz diyor senaryoya. Hemen kabul ediyor. Yalnız buradaki önemli olan taraf şurası arkadaşlar. Baştaki cümle çok önemli. Diyor ki kayın biraderim 50 dolarlık bir iş getirdi kabul etmem. Neden kabul etmem? Çünkü diyor kabul etseydim acım dinerdi. Acım dinerse hayalime kavuşamazdı. Çok güzel bir hayatta dersi. bu. Neden o paraya kavuşacaksın? Sana nasıl bir acı veriyor bu? O paraya kavuşamamak, o bolluğa, berekete kavuşamamak sana nasıl bir acı veriyor? Bunların nedeni belirlemen lazım. Ve ne kadar şiddetliyse o ihtiyaç, onun gerçekleşmesi o kadar kolay. Nedenin ve çok net oluşması lazım. Şimdi adamın birisini arkadaşlar iflas ediyor Adam birisi. Bu yaşanmış bir olay. Ve 30 bin lira borcu var. Alacaklar geliyor gidiyor geliyor gidiyor. Bu adam diyor para yok iflas ettik. Sonra bir gün adamın penceresinden bir taş geliyor ve taş bir kağıda sarılı ve üstünde şu yazıyor diyor ki ya paramızı getir ya da baban ölecek. Adamın babasını kaçırmışlar. Yani adam 30 bini bulmak zorunda çünkü niye baba ölecek? Adam eskiden zengin iflas etmiş ya zengin bir dostun yanına varıyor ve diyor ki bana diyor 30 bin de para ver. Dostu diyor ki. Şu an diyor muhasebemiz borç vermeye müsait değil, o da çıkartıyor silahı, diyor ki bana, senden diyor, borç falan isteyen yok, bana 30 bin lira ver, yoksa diyor babam ve sen öleceksin. Ne 30 bin lirayı alıyor, gidiyor borcunu ödüyor, babasını da kurtarıyor. Peki, bir hafta, iki hafta öncesinde de 30 bin lira isteniyordu, verilmiyordu. Adam şimdi 30 bin neden buldu? Çünkü neden değişti, sebebi değişti. Nedenin ne kadar geçerli ise ona ulaşmamız o kadar kolay arkadaşlar. Şimdi toparlayın, 1- Vermeye alışmamız lazım. Verin arkadaşlar, 5 lira, 10 lira, 20 lira herkese verin. Bahşiş verin, teşekkür verin, minnet verin, tebessüm verin ama hep verin. Çünkü verdikçe alacaksın. Vermeye alıştırmamız lazım arkadaşlar çünkü verdikçe gelecek. İkincisi, lütfen sadeleşelim. Bize gerekli olmayan bir şeyi bir gün sakla zamanı, gelir zamanı demeyelim. Bir gün gerekli orada kullanılmayalım. Sadeleştirebildiğiniz kadar sadeleşin arkadaşlar. Çünkü ne kadar sadeleşirsen o kadar çok geldik. Üçüncüsü hep diyoruz. Her şeye diyoruz. Çünkü şükür nimeti bereketlendirir. Minnettar oluyoruz elimizdeki var olanları. Yok olanları düşünmüyoruz, var olanları. Dördüncüsü hiçbir şeyi yargılamıyoruz. Elvis Presley'in Efsanesi biliyorsunuz olmayan birkaç dolardan dolayı başladı. Onun için her şeyi olduğu gibi kabul ediyoruz. Ve en nemlisi nedenlerimizi yazıyoruz. Neden ben bu parayı kazanmalıyım? Neden bu bolluk berekete ulaşmalıyım? Nedenlerimizi yazıyoruz. Eğer bana bir insan gelip dese ki ne yaparsam öyle bir şey söyle ki ve ben çok zengin olayım dese bana diyeceğim tek şey şey olur. Teşekkür et. Karşına çıkan herkesi ve her şeye teşekkür ed. O zaman fazlasıyla ve çok fazlasıyla geldik. Ve arkadaşlar ne yapıyoruz? Şükür diyoruz, sadelişiyoruz, hiçbir şey yargılamıyoruz. Gelen faturala kızmıyoruz. O faturalar niye geldi? İyi ki elektriğim var, iyi ki suyum var diye teşekkür ediyoruz. Ve daima sevgiyle kalıyoruz. Hatta aşk ile, hatta ile hatta daima tebessümle kalın.